Herkese merhaba. Bugün kimya dersinden balon genleşme deneyini yapacağız. Bunun için kaynamış suya ve buzlu suya ihtiyacımız var ve iki tane de balona ihtiyacımız var. Beyaz balonu buzlu suya, mavi balonu da kaynamış suya batırıyoruz ve iki dakika boyunca bekletiyoruz. 2 dakika sonra çıkardığımızda mavi balonun büyüdüğünü, beyaz balonun ise daha çok büzüldüğünü görebilirsiniz.